Notan aydınlatma, silüet aydınlatma ve cameo aydınlatma. Hmm. notan aydınlatma belki bazılarınız için daha tanıdık gelebilir ama Japon sumiye sanatı denilen özellikle beyaz üzerine siyah bir lekeyi bırakma. Sanatı olarak tarif edebileceğimiz ve aslında aydınlatmanın stilinin buradan doğduğu bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani bir stüdyoyu düşünün, ışığın eşit olarak dağıtıldığı, gölgenin olmadığı ama bir karakterin ya da bir nesnenin merkezde olduğu bu tür bir aydınlatma. Süleyet. Bazen bazı insanların karakterlerinin ortaya çıkmasını istemezsiniz. Onları bir süleyeti itibariyle leke olarak görürsünüz. Yani arkada ışık vardır ama... Öznemiz, ana karakter, yani ilgi merkezimiz bir leke olarak vardır. Cameo ise bunun tam tersi. Sanki bir şov programı gibi. Özne aydınlatılmış, gerisi karanlık.